Hocam bu kişisel ilişkilerde e, gıybetin yanı sıra insanların çoğu bu faiz konusunda da çok büyük hata içindeler. Yani e, Yüce Kitabımız Bakar 275'te faiz men edildiği halde e, faize devam ediyorlar. Bakıyorsunuz İslam'ı yaşamaya çalışıyorlar ama bu faiz konusunda toplum pek hassas değil. Bir de bu ayete ilavet olarak Bakara 280'de Yüce Rabbim buyurur ki borçlu, darlık içindeyse ona bir süre mühlet verin. Daha da zordaysa tasattık etmeniz, sadaka olarak kabul etmeniz sizin için hayırlıdır. Dolayısıyla bu faiz mevzuda olunca insanlar da birbirlerine borç vermiyorlar. Böyle bir durum da var toplumumuzda. Neler diyeceksiniz bunlarla ilgili? Şimdi ilk başta da bahsettiğimiz gibi borç isteyen kişiyi empatik düşünürsek, gerçekten biz o durumda olsaydık ve bize borç verilmeseydi, hayatımız tıkansaydı, intiharlara sürüklenseydik veya belimizi Doğrultamazsaydık ne olurdu diye düşünüp borç vermek lazım. Ama borç vermede ben e, kişisel gelişim açısından bir ölçü vereyim. Eğer e, zannediyorum e, Kur'an'ın ölçülerine de bu uyuyordur. E, aldığım eğitimlere göre hani bir daha geri gelmese sen batmıyorsan işte e, bir, büyük sıkıntılar olmuyorsa hani intiharlara neden olacak işte silah çekmelere neden olacak yuvan yıkılmıyorsa verirsin. Ee, ayrıca borç alan kişi 5-6 e, farklı kişiden de borç alarak e, hani bir kişiden geri veremediğinde büyük yıkım olacaksa 5-6 kişiden onları incitmeyecek derecede borçlar alabilir ve vereceği zamanı da yani Ağustos'ta vereceksen imkanı oluyorsa Ağustos değil de Eylül veya Ekim'dedir. Karşı tarafta büyük hayal kırıklıkları oluşmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani ölçülü davranmak lazım. Faize de girmemek lazım. Çünkü faizli para verme ve almada işin bereketi kaçıyor. Demek ki sen ayağına göre yorgan uzatmıyorsun. Yani yabancıların dediği gibi zaman yönetimi, time management yani Money yönetimi, money management, para yönetiminde dikkat edilmiyor. Ticareti bilmiyorsun, bilmediğin alanda yatırım yapıyorsun. Bu durumlarda bir inanç koçundan, yatırım koçundan, işte işi bir işi bilen psikologdan yardım almak lazım. Bir kişi borç alıp alıp ödeyemiyorsa, mesela hiperaktif insanlar var. Bunlar çoğunlukla... Ee, ...psikolojik anlamda hiperaktif diyorum. Yani sadece düz hareketli değil. Dürtü kontrol sorunu var, odaklanma sorunu var, tehlikenin farkında olmama sorunu var. Anlatabildim mi? Evet. Yani bunlar bir yardım alması gerekiyor. Kişi sürekli borç alıp alıp veremiyorsa, e, sık sık batak veriyorsa e, tabiri caizse... ...o zaman onun bir psikolojik yardım alarak... Aynı zamanda bir finans koçu, yatırım koçundan, bir hukuk danışmandan yardım alması gerekiyor. Yani kişiler saldım çayıra, Allah kayıra derse, iş yaparsa bu iş olmaz, Allah kayırmaz. Çünkü sen deveni sağlam kazığa bağlamamışsın. Sağlıklı iş yapmıyorsun zaten. Sağlıklı iş yapmıyorsun ve senin tehlikenin farkında olmama, sadece heveslere göre el alem desin diye... İşler yapıyor, yatırımları büyük büyük yapıyorsan, ayağını yorganına göre uzatmıyorsan bunu tehlikeli sonuçları olur. Borç verenler de bugün borç vermemeye başlaması nedeni ahmak yerine konulmak, dolandırılma kaygısıdır. O zaman tekrar toplum kendini bir revize ederek sizin az önce dediğiniz gibi gıybet olmayacak şekilde o borç vereceği kişiye, bir e, zaman kazanıp onun iyi araştırmasını yapmak gerekiyor. Ama her şeye rağmen de o para gelmiyorsa yapılandırma olabilir veya helal hoş olsun denir. Kaldı ki sizin e, Kur'an'ın müjdelemesiyle siz müjdelediniz. Sadaka yerine geçiyor. O para kaybolmuyor. Öbür tarafta bizi Aynen. bekliyor olacak. Çok Ve bir olacak. gün köprüde olsun, mahşer gününde olsun bize imdat olarak yetişecek. inşallah, i̇nşallah. Tabi şimdi borçlu darlık içinde de ölçüleri var hocam. Bazı mülkleri var, şeyleri eşyaları var, gayrimenkulleri var. Başkalarının üzerine, eşinin üzerine, başkalarının üzerine yapıyorlar. E ben darlık içindeyim. Böyle bir darlık tabi İslami şeye uygun bir şey değil. Bazen toplumda görüyoruz onu da. Ve devamında da gerçekten de Karzasen müessesesini bu yüzden dolayı e, boşa çıkardılar. Çünkü Karzasen demek e, karşılıksız yani faizsiz borç vermek demektir. Bunun e, iyiliği ve güzelliği Tegabün hadit ve Bakara suresinde açıkça anlatılmıştır. Eğer bir kişiye biz karşılıksız borç verirsek Yüce Rabbimize borç vermiş hükmüne giriyor ayetlerle sabit. Ama böyle az önce sizin dediğiniz gibi borcu alıp da bir daha ödememek vermemek karşılıklı toplumda karza senin de bitiriyorlar. Kesinlikle. O yüzden kişinin kendini bilmesi gerekiyor. E, kişilerin borç alma nedeninin bir nedeni de benim gördüğüm kadarıyla başkalarını geçmek. İşte başka biri başka bir adam veya başka birinin kocasının jipi var. Ama kendisinin diyelim arabası var. Karısı onu sen de adam mısın? Senin bir jipin yok bak falan Ahmet daha iyi. Daha iyi evde. Oturuyor. Daha iyi teknolojik aletlerle donanımlı veya işte karısını yurt dışına gezdiriyor. Adam gidiyor o zaman borç alıyor. Bu sözlerden etkilenmemek lazım. Hemen direkt bir aile danışmanda ve inanç koçundan yardım almak lazım. Hocam benim karımın dediklerine ben yetemiyorum. Veya çocuğumun isteklerine yetemiyorum. Veya nefsimin isteklerine ben karşı gelemiyorum. Bu durum nedir? Sürekli alıyorum alıyorum veremiyorum. Ve i̇şte o yeterince para kazanmıyorum. Hepimiz mutsuzuz. O zaman benim kişilere önerdiğim şey yani kişi kendini geçmeli. Başkalarını da geçmek istiyorsa rol model alabilir, o teknolojiyi öğrenebilir. Ama geçmek zorunda değiliz başkalarını. Evet. Kendini geçen kişi iyilikte ve güzellikte, kendini geçen kötülüğü düzeltmede, kazanç kazanmada, borcunu vermede kişi kendini geçmeli. Kendini aşmalı ve yeni yöntemlerle kendimizi anca geçebiliriz. Yeni yöntemlerle. Bu nedir? Profesyonel yardım alarak Yeni yöntemler, iletişimde, çok para kazanmada, daha iyi kitap okumada, daha güzel kitaplar yapmada, daha güzel programlar yapmada. Bunun bir yolu var inanın. Her zaman bir yolu var. Yeter ki biz tevekkül içinde olalım, kendimizden memnun olalım, kendimizi açtığımızdan farkında olalım ve el için değil... Allah rızası için çalışalım. Evet. Çünkü Allah razı olsa, düşünsenize, o isterse bütün insanlığı bizden razı edebilir. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. Çok doğru hocam. Tabii ki burada e, insanların davranışları da çok önemli. Az önce e, iyi bir atasözü söylediniz. Yorganına, ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Bütün bir her şeyi toparlayacak olursak, bu söylediğiniz atasözü, her şeye bedel diye düşünüyorum.